Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar 28 Haziran 4 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Başaklar, Güneş Yengeç Burcu'nda ilerliyor. Gezegeniniz Merkür İkizler Burcu'nda artık ileri harekette ve hızlı seyirde. E, bu dönemde iş hayatınız, kariyeriniz, öğrencisiniz, eğitiminizle ilgili konularda daha hızlı kararlı davranabilir planlarınızı uygulayabilirsiniz birçok kişiyle görüşmeniz sosyalleşmeniz mümkün hafta hızlı bir hafta Pazartesi günü kova'da başlıyoruz parasal bazı konularınız var iş hayatınızda bitirilmesi gereken işleriniz var Bunlar birkaç gündür uğraştığınız konular da olabilir veya ev ortamınızda yaşadığınız mekanlarda bazı düzenlemeler yapıyorsanız bunlara devam edebilirsiniz Mars ve Venüs Aslan burcunda birlikte hareket ediyorlar bu hafta Aslında Bilinçaltınızla ilgili alan, yani kişisel tecrübeleriniz, yaratıcılığınız, sezgileriniz bu hafta size destek olabilir. Daha yalnız yapacağınız işler veya başkalarından gizli bir şekilde yürüttüğünüz alanlar da aktif görünüyor. Ee, ancak tabii ki bazı stresler de oluşabilir. Özellikle buna dikkat etmekte fayda var. Salı ve çarşamba ay balık burcunda daha çok ilişkilere odaklısınız ve ilişkilerde paylaşımlardan, eşinizden, partnerinizden, yakın arkadaşlardan destek alabileceğiniz günler duygusal paylaşımlar olabilir bir sorunlu çözmek için empati yapabilir birbirinize anlayış gösterebilirsiniz Örneğin yardıma ihtiyacınız olan alanlarda da yine size yardımcı olacak kişiler etrafınızda olabilir Perşembeden itibaren ay Koç burcunda özellikle cuma cumartesi ay Koç burcundayken parası aktiviteler hızlanıyor. Ama harcamalar da biraz öne çıkıyor. Bazı beklenmedik durumlar, masraflar da yaratabilir. Kazaları ve sakarlıkları da biraz dikkat edin. Özellikle cumartesi günü. Pazar günü ay artık boğada olacak. Yani daha keyifli, daha rutin, daha hani rahatımıza düşkün olduğumuz, daha böyle dinlenebileceğimiz, keyif alabileceğimiz konular günlük hayatımızda kendini gösterebilir. Bu hafta Mars ve Uranüs arasındaki kare açı özellikle hafta ortasından itibaren kendini göstermeye başlayacak. Bireysel olarak çok etki alan bir burç değilsiniz ancak yine de tabii kolektifi etkileyen bir unsur bu. Stresleri arttırabiliyor, elektrikli bir enerjisi var, kazalara daha açık bir zemin. Hani piyasalarda bile, finans piyasalarında bile beklenmedik durumlar yaratabilir. Doğa olaylarını bile tetikleyebilir. Mars, Uranüs arasındaki kare açı. O yüzden yani bireysel olarak da siz de çevrenizdeki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Genel sağlığınızda biraz özen göstermeye çalışın. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.